Malum ebeveynler çocuklarına davranırken, kendilerini çocukları eğitirken ağız birliği içinde bulamamaktadırlar. Tam da bu noktada yani çekirdek aile üyelerinin, büyük aile üyelerinin, üyelerinin ve sülalerin pardon yeniden alalım, çok değişik bir yaklaşım getireceğim inşallah. <gülüyor>